Twitter'dan Dur, bak. Şey arkadaşımızın mikrofonu bozuldu da biraz. Da bir şey belli olmuyor ki. Ben gene de içim kötü oldu ama. Dur izleteyim. Bu pozisyonla kırılmış. Ya adamın dizi sıranın kaval denk geliyor. Öyle Bir şans. Oğlum ben çok kötü oluyorum bu arada biliyor musun Burak? Tunay. İsteyince böyle. Bası Şkoda, Şkoda ve Mustera. Sonrasında atak devam etti. Oğlum çok kötü oluyorum ben de ya. Umarım. Bu da sezonu olursun. kapattı zaten. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun buradan Mustera ya. Yavaş <gülüyor> gör bizi. Video şu şuan çok geçmiş şey olsun bro Bir yapmadım adamım hayır Andressey 34. en olsun bro Bro